Türev videomuza hoş geldiniz. Hemen türevlerimize başlayalım. İlk bakışta biraz zor duruyor olabilir ama gerçekten öyle değil. Diyelim ki düz bir doğrumuz var. Önce çizmeye çalışalım. Bunlar benim koordinat eksenlerim. Düzgün olmayan koordinat eksenlerim. Evet bu düz bir doğru. Öyle düz bir doğrumuz olduğunda ve eğimini bulmanızı istediğimde bence eğimi bulabilirsiniz. Eğim, y'deki değişimin x'deki değişimi oranı demek, değil mi? Eğim her yerde aynı çünkü bu düz bir doğru. Bu yüzden de eğim bütün doğru üzerinde aynı. Ama eğer bu doğru üzerinde herhangi bir noktada eğimi bulmak istersek bir x noktası alırız. Diyelim ki bu nokta. Rengini değiştireyim. Bir de bu noktayı alalım. Gelişi güzel seçtim. Herhangi iki noktayı seçebilirim. Burada y'deki değişimi görmek istiyorum. Y'deki değişim ya da delta y. Yani y'deki değişimi söylemenin bir başka yolu. Bu x'deki değişim, yani delta x. Eğim eşittir, y'deki değişim bölü x'deki değişim. Ya da delta y bölü delta x. Şu küçük üçgenler delta demek. Kolay anlaşılır bir formül değil mi? Peki, elimizde düz bir doğru yoksa ne yapacağız? Bakalım çizecek yeterli yerim var mı? Şimdi bir başka koordinat ekseni, biraz dağınık yazıyorum ama umarım anlaşılıyordur. Şimdi bunun gibi düz bir doğru yerine, yani y eşittir mx artı b yerine diyelim ki y eşittir x üzeri 2 eğrisi var elimizde, bir eğri var. Bunu farklı bir renkle çizeyim y eşittir x üzeri 2, x kare böyle bir şeye benziyor. Zaten şimdiye kadar birçok kez görmüşsünüzdür. Peki bu eğrinin eğimi ne olur? Bir düşünün. Bir eğrinin eğimini bulmak ne demek? Bu doğru üstünde eğim her yerde aynıydı. Ama bu eğriye bakarsanız eğim sürekli değişiyor değil mi? Bakın burada neredeyse düz, sonra gittikçe dikleşiyor, dikleşiyor ve daha yukarıya çıkarsanız çok daha fazla dikleşiyor. Şuan tahminen içinizden eğimi sürekli değişen bir eğrinin eğimini nasıl bulacağız diye soruyorsunuz. Bu eğrinin sabit bir eğimi yoktur. Eğri üzerindeki eğim bir noktadan diğerine değişir. Yani bütün eğri için tek bir eğimden bahsedemeyiz. Ama bir doğru da eğim sabittir ve üzerindeki her noktada eğim eşittir. Çünkü değişmez, sabit. Burada ise verilen bir noktadaki eğimi bulabiliriz. Bu eğim o noktadaki teğet doğrusunun eğimiyle aynı olur. Mesela güzel bir renk seçeyim, şöyle yeşil olsun. Mesela bu noktanın eğimi, bu doğrunun eğimiyle aynı olacak değil mi? Çünkü bu doğru bu noktaya teğet geçiyor. Sadece eğriye dokunuyor. Tam olarak o dokunduğu noktada bu mavi eğri, yani y eşittir x üzeri 2, bu yeşil doğruyla aynı eğime sahip. Ama biz noktayı biraz geriden almış olsaydık, grafiken ne kadar çok kötü çizilmiş olsa da eğim şöyle olur. Teğetin eğimi. Eğim burada negatif ve burada da pozitif olur. Buradan bir nokta almış olsaydık eğim daha da pozitif olurdu. Peki bunu nasıl anlayacağız? y eşittir x üzeri 2 erisinin her noktasındaki eğimini nasıl bulacağız? İşte burada türev işin içine giriyor. Limit'in gerçekten faydalı işimize yarar bir konu olduğunu burada göreceksiniz. Bu eğriyi tekrar çizelim. Önce eksenleri çizeyim. Bu y ekseni sadece birinci bölgeyi çiziyorum. Bu da x ekseni. Eğriyi de sarıyla çizeceğim. y eşittir x üzeri 2 eğrisi. Hemen hemen böyle bir şey. Evet, düzgün bir şekilde çizelim. Evet, tamam. Diyelim ki bu noktadaki eğimi bulmak istiyoruz. Bu, a noktası olsun. Bu noktada x eşittir a. Tabii ki bu f a, değil mi? f a. Burada sekant doğrusunun eğimini bulmaya çalışabiliriz. Yani kesen doğrunun. Bu noktaya yakın başka bir nokta alalım. Bu noktaya yakın bir nokta olsun. O da burada. Bu doğrunun eğimini bulursak, eğrinin bu noktadaki eğimine çok yaklaşmış oluruz, öyle değil mi? Kesen doğruyu çizeyim. İşte böyle. Bu noktaya A artı H diyelim. Yani bu iki nokta arasındaki uzaklık H. Yani A noktasından H kadar uzaklaşıyoruz, H kadar uzaklaştık. Bu noktada F A artı H. Bu, buradaki noktanın eğiminin ne olacağına dair yakın bir tahmin olabilir. h küçüldükçe iki nokta birbirine daha çok yaklaşır ve bulmak istediğimiz eğime daha yaklaşmış oluruz. h'nin sıfıra eşit olduğu yerde eğimi bulabilirsek, eğrinin o noktadaki anlık eğimini bulmuş oluruz. Peki h ya da h eşittir sıfır olduğu zaman eğimi nasıl bulacağız? Bu iki nokta arasındaki eğim için y'deki değişim, y'deki değişim ne peki? Burası. Burası x koordinatı a artı h, y koordinatı f, a artı h. Bu noktanın koordinatları ise a ve f a. Daha önce kullandığımız gibi standart eğim formülünü kullanırsak y'nin x'e göre değişimini söyleyebiliriz. O zaman y'deki değişim nedir? f a artı h. A artı h, değil mi? Bu y koordinatından bu y koordinatını çıkarıyoruz. Eksi f a bölü x'teki değişim. Yani a artı h eksi a. Bu a'lar birbirini götürdü. F a artı h eksi f a bölü h, ya da h. Bu sekant doğrusunun yani kesen doğrunun eğimi. Teğet doğrusunun eğimini bulmak istiyorsak, h daha da küçük, küçücük olduğunda ne olduğunu bulmalıyız. Sanırım nereye varmak istediğimi anladınız. Eğer t doğrusunun eğimini bulmak istiyorsak, h sıfıra yaklaşırken bu değerin limitini bulmalıyız. Limit eşittir f a artı h eksi f a bölü h H sıfıra yaklaşırken ve H sıfıra yaklaştıkça bu sekant doğrusu teğet doğrusunun eğimine yaklaşır. O zaman eğrinin üzerindeki o noktanın eğimini bulmuş oluruz. Ve aslında şu saniye türevin tanımını yaptık. Bu yazdığımız türevin tanımı. Türev bir eğrinin üzerindeki belirli bir noktanın eğiminden başka bir şey değil. Ve bu çok kullanışlı bir şey çünkü en başta sadece bir doğrunun eğimini bulabiliyorduk. Şimdi ise bir eğrinin, yani çoğu eğrinin belli bir noktasındaki eğimini bulabileceğiz. Evet, size türevin tanımını verdiğime göre gelecek videolarda hangi konuları işleyeceğimizi tahmin ediyorsunuzdur. Gelecek videolarda bu tanımı x üzeri 2 ve onun gibi diğer fonksiyonlarda uygulayarak örnekler çözeceğim. O zaman bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Kolay gelsin.